Sevgili hocam. Mustafa Can. Hoş geldin. Ne haber? Hoş bulduk. Mizallah şükür. Sen nesin? Yani 150. programı geçmiş olmamıza rağmen hala açılış yapamayan bir adam olarak <gülüyor> <gülüyor> açılış yapma gergindiği içerisinde. Burayı bence kalıp çekelim her bölümün başına. <gülüyor> başına şeyi kullanalım <gülüyor> yani. Aynı. İstiyorsan bir sonraki bölümde çok medyatik bir açılışla gelebilirim sana yani. Mesela? Nasıl? Mesela merhaba diyorsun ya bana ha. ona böyle bir cevap veririm ki gündem oluruz yani. <gülüyor> Denemekte fayda var. <gülüyor> <gülüyor> ben de belki yeni bir şey öğrenirim. Bir düşün bence. <gülüyor> Sevgili hocam, bir sürü e, dijital medyanın içerisinde de özellikle televizyon tarafında da bir sürü insan görüyoruz her şeyi bilen. Bence bunlardan bir tanesi de sen bilsin gibi görünüyor. Ancakıcık bir soru soracağım sana şeylere. Kadar. Yani lan konuşuyoruz. Bak, baktım soru yorumları 500'e yakın soru yorum çekmişiz. Her şey sormuşuz sana yani. Kedinin bıyıkları niye uzun? İşte işte beyin mi şöyle oluyor mu? Dişi erkek pilav bilmem ne falan derken gidiyor. Bu insanlar bu kadar çok şeyi nasıl biliyor? Yani. Bu, bu çok tuhaf yani. sene bakıyorsun hayatla alakalı neredeyse göçmenlerle ilgili de konuşacak. İşte başka bir adama bakıyorsun. Siyasetçi ya da işte ne bileyim uluslararası ilişkiler konusu. Hayatla ilgili her şeyle alakalı bir kanaati ya da bir biçimi var. Herkes her şeyi biliyor ve çok emin. Hani bildiğin şey konusunda. Bu yani tuhaf bir fotoğraf. Ve bunun içerisine... Yani hani olduğumuz yerden bakınca sen de giriyormuşsun gibi. Evet, öyle bir hakikaten sepet koyarsam ben de girerim o <gülüyor> yani, şeyin içerisinde. Evet bu insanlar hatta Sinan Canan bu kadar çok şeyi nasıl biliyor? Öhü. <gülüyor> <gülüyor> o insanların hepsi adına konuşamayacağım yani. Şöyle söyleyeyim. Şimdi insan daha önce burada tam bu masada bir şey konuşmuştuk. inançlar ve bilgi meselesini konuşmuştuk biraz. İnsanın bir açıklama ihtiyacı olduğundan demememiştik. Çünkü akıl diye bir melekesi vardı. Böyle sebepsiz bir bilgiyi kafada tutamıyor. Onu bir yere bağlaması lazım. Dolayısıyla her şeyi de bilemeyeceğimiz için zihnimiz otomatik pilotta evrimsel yapısı gereği araları inançlarla dolduruyordu ve biz derin düşünmediğimiz sürece özellikle kahvede otururken, okey oynarken, işte ekonomik durumdan Rusya'daki savaşı falan hikayelerinde herhangi biri geçtiğinde ani olarak fikir serdedebiliyoruz. Çünkü böyle lök diye kalmak hoş bir şey değil. Bu lök diye kalmayalım diye de içerideki mekanizma, abi ona ona bağlı yardır git işte. Zaten burada seni kınayacak kimse yok. Konuş, yuvarla gidelim tarzında bir mekanizma çalışıyor gibi içeride. Şimdi bu hepimizde, bende de, sende de, de var. ve Dolayısıyla kısıtlayıcı bir durum olmadığında, karşında böyle tırstığın bir otorite falan da yoksa, senin üzerine yaptırım uygulayabilecek herhangi bir güç de yoksa, ve özellikle de konuştuğun şeyler sana bir paye, artı, kar bir şey getiriyorsa bu her konuyla ilgili konuşabilirsin. Yani i̇nsan zihninin böyle bir üretkenliği var. Mesela bir, uzunca bir süre Düz Dünya videolarına sarmıştım ben. Uzunca bir süre izledim yani. Ya bir, lan acaba mı dedim ya? Yani, bir, yani, tamam yuvarlak ama yani öbürünüzle bir dikkate almak lazım. Bu kadar çok argüman üretebilmek yani insan zihninin bu Bilgi ve inanç ikilemiyle alakalı bir şeymiş. Biz bunu hepimiz çok yapıyoruz. Bu durumda tabii aklımıza şöyle bir soru geliyor ya da internetten böyle sorular geliyor. Hocam onu da diyorlar, bunu da diyorlar, biz kime inanacağız? Yani bunun arasındaki ayrımı nasıl yapacağız? Şimdi aslında uzunca bir süredir benim de kafada uğraştığım bu. İlk daha açık beyin kurulurken ilk yaptığımız kampanya bizim, bilmiyorum cümlesinin promosyonu ile alakalıydı. Çünkü bilmiyorum diyebilen insan öğrenmeye devam edebildiği için, biliyorum diyen insan da o zamanda donduğu için zihni artık çalışmadığı için biraz bunu hatırlatmaya çalışıyorduk. Şimdi ben şimdiye kadar konuştuğum bütün konularda tam olarak bilgi sahibi olmadığım için araştırmaya devam ettiğim konu başlıkları hakkında konuştum. Mesela genellikle beyin hakkında konuşuluyor. İşte bana öyle sorular geliyor. Merak ettiğim için araştırıyorum ve devşediğim bir şeyleri topluyorum ve en uzun da hiç bilmediğim konular hakkında konuşuyorum. Çünkü orada eğitimli tahmin diye bir şey yapıp insanlara bir hani bu nörobilim konusunda nasıl düşünebiliriz'in bir yöntemini vermeye çalışıyorum. Büyük yargılar koymaktan, sonuçlar ortaya koymaktan olabildiğince kaçınıyorum. Çünkü hani böyledir dediğimde 3 ay sonra rezil olacağım, onun farkındayım yani bir şey çıkacak bilimde ve darmadağın edecek. Yorum yorumu açık, ucu açık bir şeyler konuşmaya çalışıyorum. Öte yandan mesela televizyon programlarına beraber katıldığımız bazı arkadaşlarımız dahil. Mesela insan vücudu hakkında yani hepimizin fiziksel olarak görüp tanıyabileceği, kısa bir eğitimle e, temel bilgisine sahip olabileceği bir şey hakkında öyle büyük laflar ediyorlar ki, öyle zön diye bir şey söylüyorlar ki ben bir fizyolog olarak kanım donuyor ve konuşamıyorum. Yani onun nasıl söylediği konusunda hiçbir fikrim yok. İsim vermeyeceğim, verirsem büyük kavga çıkar. Yani çoğu da arkadaşım, dostum, tanıyorum, insan bedeni, fizyolojisi, sağlığı, psikolojisi, ruhsal durumu, inançları, şusu, busu konusunda o kadar kendinden emin ve lök lök lök bir şeyler söylüyor ki ve söylediği şeyler eğer dinlemeyi bilirsen, mesela benim ve benim gibi birkaç kişinin söylediğinden kategorik olarak çok farklı. Düşünceyi kapatıcı ve cevap verici bir tarzda konuşuyor insanların çoğu. Bu böyledir diyor. Niye öyle diyor? Dinleyen birçok kişi şöyle dinliyor, ya bir formül verse de ben yürüsem gitsem, bu ihtiyacımı tamamlayıp bir daha da bunun üzerine düşünmesem. Bu konuların cazibesi çok fazla olduğu için ufak basit bir formülü yakalayan herkesin konuşabildiği bir yerdeyiz, onda hiç sıkıntı yok. Ben bu vesileyle hani sen bu konuyu açtığın için bugün belki bununla ilgili bir ölçü önerebilirim. Yani dinlediğimiz bir insan göbekten üfürüyor mu? Bizi yönlendiriyor mu? Yoksa gerçekten bize düşünmeye yol mu açıyor? Şimdi benim birinci kıstasım yaklaşık 10 yıldan beri şu. Çok büyük sorulara kesin cevabı olan adamla ilişimi keserim. Mesela bu birinci kriterimdir. Ölümden sonraki hayat, Allah nasıl bir şeydir? İşte en sağlıklı nasıl yaşanır? Bilmem ne konusunda. Çok basit abi şöyle şöyle diyen bir adamın düşünce melekesi iyi olmuştur. Bitmiştir o. Dolayısıyla bana verebileceği bir şey yoktur. Çünkü benim arayışım büyük sorularıma birinin cevap vermesi değil, büyük sorularımı araştırmak için bana araç sunabilmesidir. Ben kendim araştırmak zorundayım büyük soruların cevaplarını. Mesela sağlık konusunda, daha işte geçenlerde Twitter'da bir muhabbette yazmıştım yani işte din konusunda bir fikir geliştirmek için ilahiyatçı kadar din bilmek gerektiğini iddia etmek, sağlıklı yaşamak için... Tıp tahsili yapmak gerektiğini anlatmak kadar boş bir şey yani. Şimdi sağlık herkesin işi ve öyle de bir şey ki senin sağlık kriterlerin bana oturmaz. Yani benim kendi özel durumuma göre bir sürü taktik geliştirmem gerekiyor. Bunun için de ne lazım? Olabildiğince bana araç kutusu sunacak, düşünme aracı sunacak, yeni kapılar açacak muhabbetlere, yöntemlere, bakış açılarına ihtiyacım var. Ama birisi gelip de günde üç kez şu sudan iç. Bilmem ne süper olursun dediği zaman ben ne oluyor rahatlıyorum. Niye? Düşünmeme gerek kalmıyor, mesai yapmama gerek kalmıyor. Haber siteleri iki grup haberi sürekli öne çıkarıyorlar. Biri işte erotik tarz haberler. Frikit verdi yürekleri hoplattı. Çok tıklanıyor çünkü. Ama hemen hemen aynı düzeyde tıklanan bir başka haber grubu Zerde çalın mucizevi 10 özelliği. Herkes tık oraya basıyor. Şimdi Zerde çal evde var. Ana mucize de var. E o zaman niye yapmıyoruz? Yani zerdeçal açıp bakalım bilmem neye dökünce işte on erkek gücüne ulaşıyormuşum falan gibi bir hikaye. Öyle bir şey yok bu arada. Örnek olarak verdim. Şimdi gidip millet <gülüyor> evde zerdeçal basmaya başlayabilirim. Biz son derece karmaşık bir hayatta rahatlamaya çalışıyoruz. Mesela inançlar genellikle Düccan'a söylüyor ya inançlar buna yarıyor. Bizi rahatlatıyor, açıklıyor. İşte o diyor ki ısıtır inançlar diyor. Şimdi bilgisi aydınlatıyor. Aydınlık ne yapar? Feneri tuttuğunuz zaman bir yol görürsün ama gitmen lazım. Yani o, o, orada bir yol çıkar ortaya. Senin yürümen gerekiyor. Ve çoğu insan beli ağrıyor. Ben diyor yürütme diyor. Bana diyor bir şey söyle ben burada battaniyeye sarınıp oturayım. Şimdi biz dinleyici olarak, bu arada konuşanlara hiçbir lafım yok. Demokrasi var herkes konuşsun. Ama dinleyicilerin bir yöntemle donanması lazım. Birincisi karşıda konuşan insan. Kendi alana giren bir konuyla ilgili ne kadar bilmiyorum diyor. Mesela bir buna baksınlar, bir bilmiyorumları ceplerine koyunlar, koysunlar. Sayabilirler yani hangi konuda bilmiyorum dedim. İki, çok büyük sorulara direkt cevap veriyor mu vermiyor mu buna baksınlar. Eğer gerçekten bilgelikle malumat vuruşluğu ayırmak istiyorlarsa, şimdi bilgelik çok sık bilmiyoruma ve çok sık olarak da bu konuya kimse cevap veremeze başvurmak zorunda. Kategorik olarak neyin yanıtlanabilir? neyin yanıtlanamaz olduğunu bilmekle başlar zaten bilgelik. Eğer biz bu basit iki kıstasla dinlemeye başlarsak bir anda umuyorum ki ben o sepetten çıkacağım. Çünkü söylemimde en çok dikkat etmeye çalıştığım şey bu. İnsan mesela işte son birkaç zamandır özellikle Twitter'da şöyle bir durum oluyor. Ya bu herif nörobilimci niye dinle Allah kitapla ilgili konuşup duruyor. Şimdi konuya aradan giriyorlar genellikle. Ve benim cevap vermeye çalıştığımı göremiyorlar. Sanıyorlar ki ben bir şey vaaz ediyorum. Çünkü alışmışlar. Allah diyen herkes birine din anlatıyor aslında. Böyle olacaksın kardeşim falan diye. Direkt mesaj aldığı için herkes. Bir ben alamadım. Böyle bir şey vaaz ediyor. İnsanlar da ona alışmışlar. Yani dinle ilgili bir şey konuşunca bu bana bir şey dayatıyor gibi. Halbuki orada olan esas muhabbet. Senelerdir de bu böyledir. Hiç değişmedi. Ben bilimle ilgili bir şey anlatıyorum. Zıpırın biri çıkıyor karşıma diyor ki din de öyle değil. Güzel kardeşim, o dini ben de biliyorum. Senin zannettiğin gibi değil. Ona cevap vermeye çalışırken, benim kendi gerekçelerim var. Çünkü çalıştığım bir alan var. Orada bir kelime haznen var, bir şeyin var. Bir şey anlatıyorsun, öbürü muhabbet aradan geliyor. Aa, ilahiyatçı bilmem ne anlatıyor diyor. Tamam, ilahiyatçı Allah kitap diyor diyor. Sen de o zaman bu konuda uzman, falan gibi saçma sapan bir yere gidiyor mesela. Halbuki konunun bütünlüğüne baktığınız zaman, benim savaştığım şey ve benim gibi birçok insanın da savaştığı şey bize gelen fikri itirazlara kardeş orası senin alanın değil az bir dur. Bu alanın böyle bir bilgisi var diye anlatmaya çalışmak. Şimdi bunu ayırt edebilmek evdeki standart dinleyici bilgi tüketicisi için kolay bir şey değil. Zaman da benim için de değildi. Ben o yüzden... Sürekli sesi yüksek çıkanı haklı zannedenlerdendim önceden çok laf yetiştiren, laf sokan olan erif tamam falan. Halbuki onları türbünlere oynadığın zaman içerisinde fark ediyorsun. Herkes sorulduğunda her şeyi bilebilir. Buna hiçbir engel yok. Ama gerçekten bilgi karşı tarafa aktın. Gerçek bizim işimize yarayan bilgi karşı tarafa aktarıldığında onun sorusunu. Ve cevap bulma azmini arttıran şeye denir. Öyle denmelidir. Eğer bir insandan bir şey duyduğunuzda, oh rahatlayıp işte podcasti YouTube'u izledin, abi tamam ya buymuş. Kapattıysan zararlı bir şey izledin. Yani pornografi gibi bir şey o. Kötü. Sana zarar veriyor. Beyninin çalışmasını engelliyor. Ama birisi bir şey söylüyorsa ve duyduğun zaman seni sinirlendiriyorsa, ezberini bozuyorsa, ne diyor lan bu? Dedittiriyorsa... Orada işe yarar bir şey. Ya mi? da ee o zaman bu nasıl olacak? sıra bu neyle ilgili diye ikinci, üçüncü ha. soru oluşturuyorsa. Mesela şimdi Twitter'da diyorlar ki hocam bunlara cevap verme. Olur mu? Şimdi ben bir provokasyon atıyorum ortaya. Bir şey ya adam okuyor. gaza diyor. O zaman bu ne? İşte tam benlik soru. O zaman bu ne? Benim cevap vermek zorunda olduğum bir şey değil. Onun o soruyu sorması tam benlik bir şey. Demek ki oturduğu koltukta bir şey battı o sırada ona. Ben görevimi tamamladım abi. Ondan sonra o arkadaşım, o kişi... Bu soruyu cevaplayamadı lavuk bak sesi çıkmadı mesabesinde bırakıyorsa vermeyince Mahmut neylesin Sultan Mahmut. O soruyu araştırmaya gidiyorsa ben görevimi vesilelik görevimi hakkıyla yerine getirmişim demektir. Provokatif konularda istişare edebilirsin, tartışabilirsin, konuşabilirsin ama büyük konularda diyeyim daha doğrusu provokatif değil de ama büyük konularda birisi devamlı ya böyledir kardeşim işte bunu bilmeyecek ne var diye kapatıyorsa oradan kaçarak uzaklaşın. Ve konunun sünmesi ve uzaması gerekiyor büyük sorularla ilgili konuşurken. Hayatın amacı nedir? Buna çıkıp bir tane dangalak şöyledir diyorsa, dangalak ismini çok güzel hak ediyordur. Onu ona rahatlıkla yapıştırabilirsiniz. Ama mesela ben çıkıp hayatın anlamı konusunda ben çok konuşuyorum. Diyorum ki insanın anlama ihtiyacı var. Ateist de olsan, mecusi de olsan, bebek de olsan, erişkin de olsan anlam ihtiyacım var. Çünkü bağlam. Şimdi mesela bu bir... Yargı değil ki bu bir gerçek yani bakınca herkesin her yaşta insanın net deneyimleyebileceği bir mesele. Diyor ki çıkmış hayatın anlamını anlatıyor. Ne anlattığımı duyamayacak kadar anlam anlatanları dinlemiş çünkü. Ona anlam dayatmaya çalışanların hasarını yemiş hayatı boyunca. Dolayısıyla söylediğin şey bana çok gelen ifadelerden bir tanesi. Bilmiyorum oradan mı alıp söylediğin yoksa bugün bana gıcık mısın onu da bilemem ama doğru. Öyle bakınca herkes, bütün konuşanlar o sepette gibi gözüküyor. Ama bazı konuşanlar var ki ben inşallah onlardan olmaya çalışıyorum. Sana verdiği cevaptan daha çok fazla sorunun kapısını açıyor. Seni rahatsız ediyor, seni bir şeylere dönüştürme yolunda bir fırsatlar dizisiyle karşılaştırıyor. Ali Şeriat'ı demiş ki sizi rahatsız etmeye geldim diye. Çok küçükken duydum ve çok hoşuma gitti. Ve o kadar şefkatli bir laf ki bence sizi rahatsız etmeye geldim. Çünkü yıllardır anlattığım konfor seni çürütür hikayesi buraya dayanıyor. Çürümesinler diye rahatsız etmeye geldim. Et yanmasın diye mangalda ters çevrilir. Yani onun rahatını bozmak için değil. Onun beni bir pişkinliğe gelmişsin. Arada bir çevirmen lazım ya. İnsan da böyle. Beni çok şükür çok rahatsız eden var. Hepsine minnettarım. Beni harekete geçiriyorlar. Daha fazla şey öğrenmemi sağlıyorlar. Ama benim de esas olarak yani bu bir Savunu gibi olmadı değil mi? Çünkü savunulacak bir durum ya, değil ama başka kategorik bir yerden, olarak bir araç anlatmaya çalışıyorum. Başka bir yerden daha yaklaşım Şu çatışma ya da çelişki mevzusu. Bizim bir şey yani çok ana dinamik ya bu ana enerji. Çatışma ya da çelişkilerin üzerinden gidiyor. Hayatta çelişkiler yaşıyoruz, çatışmalar yaşıyoruz. Bu bize sorular. Sorular cevapmış gibi görünen başka alanlar ve bunlar bize yeni sorular oluşturuyor. Böyle bir devamlılığı var kendi içinde. Şimdi... Anlattığın hikayenin de bir sürü yeri kendi içinde çatışma barındırıyor. Toplumun statik ve yavaş değişim olduğu yerlerde, bütüncül olduğu yerlerde çatışma çok besleyici bir şey. Düzgün, denetimli, sağlıklı bir çatışma. Herkesi rahatsız, ilgi, ilginç buluyorsun ve o onu arttırıyor. Fakat Türkiye gibi tüm dokusunu çatışma ve ayrışma son 20 yıl, 25 yıl hani böyle. Onun öncesinde de bir sürü çatışma yani politik ya da sosyo-kültürel çatışmayı barındırıyor içerisinde. Çatışmadan almış toplumlarda, mesela biz açık beyinde buna çok başta karar vermiştik. Çatışmasız uzlaşmaya dayalı bir dil kullanalım, farklılaşmak için. Yoksa hani masadayken ben bilerek hani burada böyle kullandım. Hocam sana da böyle şey diyorlar, malumat fırçacı diyorlar falan. Ne hani <gülüyor> diyorlar sana bu <falan. gülüyor> şeyde? Hani bu çatışma oluşturan dillerden bir tanesi. Ya da mesela şeyi fark ettim, bunu kontrol ettim bu arada. Evrim din ilişkisindeki çatışma. Şimdi sen aslında bilimsel bir konudan bahsediyorsun. Bu bilimsel konunun birileri için çatışmaya dönüyor olmasını kim başlatmış? Yani burada evrim tarafı din yoktur arkadaşım böyle mi demiş? Yoksa bunun dini anlam tarafı, arkadaşım bu böyle bir bilgi olamaz bize karşıdır mı demişe baktığımda daha çok şeymiş gibi görünüyor. Yani inanan bir tarafın kendini tehdit altında hissetmesi ve bunu çoğunlukla popüler bir kültürü oluşturabilmek, bazı bilginin yayılması için bilinçli yapıldığını da fark ediyorum. Ama şimdi bu çatışmanın halinin kendisi çok bu dönemde çok elzem bir bilgi olan evrimsel bakış açısını ya da yöntemi. Biyolojik tarafıyla ilgili söylemiyorum. Yani Evrim sosyolojik bir konuyu konuşuyor kendi ana dokulardan, yöntemlerden bir tanesi. Bunu duymanı, görmeni engelliyorsa artık bu şimdi tuhaf bir halde oluyor ya kendi içerisinde. Şimdi anlattığın öyküde de senin yaşadığın çatışma ya da birine sana karşı sağırlaşmasının zemini bu. Yoksa ben arka tarafta şeyi biliyorum. Sen neuroscience... Evrim ve temel kadim bilgiler mekaniği dışında hiçbir şeyi masada kullanmıyorsun ki. Yani seni bazen işte siyaset... Ya şirket toplantısında ben <gülüyor> öyleyim. <Buna gülüyor> <ge> öyle <gülüyor> evet var. yani hani seni dönem dönem bazen işte sosyolojik konularda, siyasi konularda falan masaya getirmeye çalıştırdım. Mesela yine orada <gülüyor> kenardan dolanıp... Hani Hemen romantikleşelim. Yani ya neuroscience'dan bakıyorsun ya biyolojiden bakıyorsun. Yani hakim olduğun konuyla beraber bir şey taşıyorsun. Sadece buna... Hakim olmaya çalıştım. Çal yani, yani en azından bir ödev yaptık. Evet, yaptım evet ödev yaptık. Yani, o, yani bu, burası önemli. O, kas geliştiriyoruz bazı şeylere bakmayla ilgili. Şimdi bu alanda iki türlü tarafı var. Bir, televizyonda konuşan insanların ya da YouTube'da konuşan insanların önemli bir bölümünde bu yeni dönemi kanaat önderlerine Açlığımızdan kaynaklı, abi bunu biliyorsun o zaman bunu da bilirsin, o zaman bunu ne yapacağız, o zaman bunu ne yapacağız, e ben karımlar ayrılıyorum şimdi ne ne kadar gidiyor mevzu. Ağaçtan ya, düşeceğimi bilirsen <gülüyor> her şeyi de bilirsin. Bilirsin yani hani hani böyle devam eden bir şey de uğruyor. Buna zihinsel olarak hazırlıklı değilsek, duygusal olarak, bedensel olarak hazırlıklı değilsek, ister istemez biz de o gelen hacmi genişleyen egoya karşılık o zaman sen öyle yap, sen de böyle yap, boşal falan diye Aynen. bir şeye dönüyor mevzu. Ve bu çok sık rastladığımız bir konu. Ben o, o de... risk, riskli alanı evet. hissettim yani. Bir dönem gaza geliyorsun gerçekten. <gülüyor> geliyorsun. Falan. O yüzden bunun en başına bilmiyorum mu koymak çok lezzetli ya da çok güzel. Ama benim arada ayırt ettiğim bir şey var, altını çizmek istiyorum. Çok değerli bulduğum bir şey. Bize gelen yorumların önemli bir kısmındaki soru. Hepimizin mutlak bilmeye ihtiyacı varmış gibi görünüyor. Bunun mümkün olmadığını, yani biz şu anda uçmak istiyorum gibi bir talep olduğunu, mutlak bilme diye bir şeyi tarif edemeyeceğimizi kabullenmek tuhaf bir gerçeklik sınırı. Yani hiçbir şeyin mutlak, keskin ve tüm geniş zamana yaygın bir karşılığı yok. Bilmeler hep geçici. Mutlak olan tek bir şey var. Ya sana sorabilirsin ya da inanabilirsin. Aynen öyle. Şimdi e, demin anlattığın o evrim konusuyla ilgili bu tartışmayı kim başlatmış sorusu var ya, aklıma çok canlı bir manzara getirdi. Ben ettikte büyüdüm Ankara'da. Orada günde dört kere falan gördüğümüz bir çok vakayi adiyeden bir durum var. Biz genellikle kavga sevmeyen birkaç tane pısırık mahalle olan olarak bir köşede oturarak bunları dışarıdan gözlemlerdik ama mesela sıklıkla şu olurdu, bizim sokakta birileri tartışıyorlar. Mesela te, Bağırıp çağırıp sorgulayan, henüz daha yumruk kavgaya geçmemiş bir durum düşün. Birisi öbürüne bağırıyor. Genellikle bağıran, hede hede yapan bizim mahalleden öbürü tanımadığımız biri oluyor. Sonra oradaki yüksek tansiyonu fark eden ve etraftan kopup gelen birkaç akıncı yiğit var. Mesela sıklıkla şöyle bir şey oluyor. Adam yukarıdan koşarak geliyor. Biz konuyu önümüzde görüyoruz. Ya bir kız meselesi, ya bir, par bir şey konuşuyor. Yok, İşte kotumu sen aldın falan filan gibi bir hikaye. Yukarıdan koşup gelir uçan tekmeyle, Tanımadık olana dalıyor mesela. Ama vuruyor, kırıyor ve kavga başlıyor bir anda. Biraz o dövüyorlar çocuğu, haşat ediyorlar, gönderiyorlar neyse. Bayağı ciddi hasar da alabiliyor. Sonra dövdükten sonra şöyle bir şey fark ediyor. Meğersem mahalleli olanın kendisi, bizim mahalleden olan bir halt yemiş. E, ve o çocuk aslında mağdur durumdaymış. Hiç nefes almadan dönüp öbürünü dövüyor. Şimdi biraz önce yaptığı hareket... Neydi? Bu bizim mahallede. Öbürü yabancı dalalım. Standart primat. Öbürü, aha fark ettim gene dalmam gerekiyor. Aynı refleksin devamı. Şimdi tartışırken, konuşurken, mesela Twitter bunun yeri. Ben bir etlikli olarak hiç yabancı değilim Twitter'a. Ya Biri giriyor, mesela diyelim ki Atatürkçü, Kemalist bir arkadaşımız girdi. İki kişinin muhabbetine rastlıyor. Birinin profil fotoğrafında Atatürk var otomatik onun tarafını tutuyor. Öbür tarafa başlıyor giydirmeye. Sonra bakıyor aslında kendi yanında durduğu adam tuhaf bir şey söylüyormuş. Hap öbürünün tarafına geçip ona giydirmeye başlıyor. Bana geliyor bir tanesi, karşımda Allah kitap diyen biri var. O da kendi Müslüman olarak bildiği için, onun yanında durup bana sallamaya başlıyor. Sonra diyor ki, ya hocam aslında bu densizlere de laf unutmak falan boşuna. Ya böyle garip bir durum var. İşte o bahsettiğin mutlak bilmenin mümkün olmadığını fark ettiğinde bir kere insana bir sükûnet geliyor. Ben şahsen heyecanlı bir adamım yani.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 İşte bir Hristiyanlık propagandası yapılması, kilise propagandası yapılması gereken bir yerde kız bir metin okuyacak. Fakat kız onlara inanmıyor. Konuşurken bir anda duruyor. Ne yapıyorum ben ya falan filan diyor. Böyle kalabalıkta devamlı ah, İsa bizi kurtaracak modunda kızdan güzel sözler beklerken. Kız bir anda prompter'ı bırakıp basit bir şey söylüyor. Yani harika cevapları bilen yok gözünüzü seveyim. Yani kandırıyorlar sizi sizin üzerinizden rant devşiriyorlar diye. Böyle gayet samimane bir konuşmayla şeyden iniyor mesela kürsü.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 Kesinlik ihtiyacın var, yolunu görmeye ihtiyacın var, bilme ihtiyacın var. Ama bu bilme ihtiyacını öğrenme açlığına dönüştürmeden de bu dünya yaşanır yer değil. Bir başkasının amaçlarına farkında olmadan alet oluyorsun ya da bir sürecin parçası oluyorsun. Bu bilme eyleminin hani üstünde biz bağlam bilgisi diye kullanıyoruz. Belki altında teknikler oluşturmak açısından. Bir de yöntem bilgisi diye de bir şey var. Mesela senin insanın fabrika ayarları bir yöntem bilgisi. Aslında evrim bir yöntem bilgisi. Kesinlikle. Evrimin iddiada bulunduğu şeyin ötesinde senin hayatı algılamayla alakalı yöntemler geliştirmeni söylüyor. Mesela sosyolojiye yani az önceki söylediğimiz anlamlar ya da hikayelere evrimsel olarak baktığımızda, bu arada Halikarnas Balıkçısı bunu Anadolu Efsaneleri diye bir kitapta yapmış, Anadolu'nun merkezi olarak dünya efsanelerinin tarihsel evrimini anlatmış. Yani hangi tür Tanrı'nın neye dönüştüğü, bir sonrasında inanılan Tanrı, mitolojik Tanrıların e, dilinin, tavrını neye değiştiği hayretle bakıyorsun. Bu arada sponsorumuz, aradan lafında söyleyelim, Storytel'de var, iki cilt. Şeyde. Sırada sırada, ben hala... Yani ben şu de, Halikarnas hala. balıkçısı ve Hakan Günday yeri geldiği için söylüyorum ikisini de. Hak ettikleri övgüyü alamadıklarını düşünüyorum. Hakan Günday'ı yeni bir şeyle... Hakan Günday'a benim büyük kız hasta. Yani, yani her kitabını e bana bir ittirip duruyor. Ben daha henüz iftam yok ama yapacağım sözüm var. Yani dahasını da okudum yeri geldi. Belki üzerine daha uzun başka bir yerde de konuşuruz daha ile alakalı. Çok değişik bir kafa ve yani mesela şey diye düşündüm. Bu niye bu kadar hani bizim yazarımız olarak bu kadar belirgince bilmiyoruz falan ya da ben mi bilmiyorum acaba falan diye de böyle bir endişeye yani düştüm. Yani ben de bilmiyorum iki ettik <gülüyor> dolayısıyla buradaki çoğunluğu oluşturuyoruz. Evet Hakan yani. Günday'ı da ciddiye almak gerekiyor. Aynısı Halikarnas balıkçısı. Birazcık zamanı geçtiği için unuttuğumuz bir şey. Muhteşem zihinsel olarak ödev yapmış ve yaklaşmış Anadolu efsanelerine. Konuya tekrar geriye bağlıyorum. O Anadolu efsanelerindeki... O hikayelerin nasıl evrimleştiğini anlayabilmek, bu konuya böyle bakıyor olmak, işte o kesik küçük kesitlerin içerisinde o mitolojiye inanan ve onu mutlak zanneden insanların tuhaflığını anlamamıza yardımcı oluyor. Yani bunu ideolojik davranışıyla daha harcık bakıyorsun ki 3000 yıllık bir öykünün kültüre göre, ihtiyaçlara göre değişen, evrimleşen yapı, evrimi yöntemi olarak bilmezsen, yöntemsel bir bilgiyle de bilmezsen buradaki akışı, o bilgiyi mutlak zannediyorsun. Halbuki Aa, akan şeylerden bir tanesi. Yani bana yaptıklarını keşke herkese anlatabilsem ya, o konuyla uğraşmanın kazandığı şey ama son olarak şunu bir daha hatırlatmam lazım. Herkes özgürleşmek istiyor. Özgürleşmek istemeyen yok. Bir i̇nsan rahatlık açıklama arasa da aslında korkudan, endişeden özgürleşmek istiyor. O özgürleşmeye çalıştığımız zincirin bir tane kerpeteni var, bir tane keskisi var. Ya yani Onu elinize aldığınız zaman çok halka da olsa kese kese gidiyorsunuz. O da nereden biliyorum sorusu. Ya yani Ben bunu nereden biliyorum ben sorusu uğradım, cevabı gerçekten %99 bilmiyorumdur. <gülüyor> Sallıyorum, inanıyorum, zannediyorumdur. O halkaları ancak onunla kesebiliyorsun ve şüphenin bizi geliştirmesine, sorunun bize geliştirmesine izin vermedikçe... Köle olmaya, manipüle edilmeye ve kullanılmaya maalesef devam edeceğiz. Birileri de bundan iyi kar ediyor bu arada onu söyleyeyim. İyi kar ediyor yani. Bağ toplumunda o bağlara çok zaruri ihtiyaç da vardı. Yani nereden biliyorumu sormadan... Eski Körbin, toplumda. Eski toplumda, 2000'lerin öncesindeki toplumsal yapıda mecburen ihtiyaçtı. Çünkü o grup bizi koruyordu. Tabii. Yani Müslüman olmak, Türk olmak, Trabzonlu olmak, işte şu ailenin mensubu olmak bizi koruyor, ekonomimizi sağlıyor... Eş bulmamızı sağlıyordu. Şimdi bu darmadağın dağıldı. Hepimiz 5 milyar, 6 yani milyar insan birbirimizle aynı alanın içerisindeyiz. Artık o bağlar işlevli değil, kuru kuruya tutunma hali. Bu bilgilerin hangilerini bir araya getireceğim, hangilerini hangi zaman sıralamasıyla e, anlamlı hale, hikayeli hale dönüştüreceğim bu dönemin ana mevzularından bir tanesi. Ben senin hikayeleştirme becerini, bunu arkandan söylüyorum, yüzüne karşı da söyleyeyim e, şeyde. E, üslup burada çok belirleyici. Senin tuhaf bir merhamet dilin var kullandığın. O yüzden çok eğlenceli buluyorum buna yaklaşım. Vallahi Aynı zamanda lirik de yaklaşıyor. Her bir eğitimci için, her bir anlatan için, her bir tartışan için aslında. Bir insanla konuşan herkes için ilk masaya koyması gereken duygunun şefkat olduğunu düşünüyorum. Çünkü karşınızda konuştuğunuz herkesin sizin gibi şefkate ihtiyacı var. Bunu unutmamak lazım. O şefkat ve merhamet dili olmadı mı? Neyi konuşursan konuş beş para etmez yani. Değişik bir can canlan oldu. Teşekkür evet ederim hocam. <gülüyor> bence de.